Merhaba Ayakboz TV takipçileri. Bugün sizlerle kullanmış olduğum Linux dağıtımı olan Debian 20yi inceleyeceğiz. Öncelikle şu, Öncelikle şu başlangıç videosunu seyredip devam edelim. Altta çevireceğim ben. Sonraki tuşuna basıyorum. Şimdi burada moda kipi ve verimli kip var. İstediğinizi seçin. Zaten bu panelde de epey bir yenilik oldu. Eskideki kullanıcıları bilir. Ben de Pini Pardus'ta şimdi orijinal Depinde kullanıyorum. Özgün Depinde desem daha doğru olur neyse. Sonrakine basıyorum. Çalışma kipi var. Normal kip ve verimli kip olmak üzere. Şimdi burada düşük performanslı olan bilgisayarlar var ama ben de depini kullanmak istiyorum diyenler normal kipi tercih edebilir fakat burada bulur efekti falan gider. Benim bilgisayarım bir şey siyati ya son ekne basıyorum. Bulunur, bulun kudüsik neyse ben bunlara tamam diyorum. Şimdi size remi göster. Öncelikle bir remimize bakalım. Tabi şu anda OBS stüdyoyu en son ayarlara getirdiğim için biraz fazla çıkabilir. Siz şaşırtmasın. Hmm neredeydi? Neyse. Bu güç tuşunun altında hala duruyordur. Evet duruyormuş. Ahan da gitti. Dur. Aşırı yükleme sakın. Neyse. Neyse. OBS yüzünden ha. Hiçbir alakası yok. Normalde 3.5 filan tüketir. Ben son ayarlara getirdiğim için. Dur kayıt durdu mu? Yok durmamış. Tamam. Biz devam edelim. Öncelikle burada bir yenilik olmuş. İşte... Pencerenin içi bakımından epey bir yenilik olmuş. En basit'i buradan veriyorum işte. son 9.3 <gülüyor> İşte şeydenim var. son 9 var. Devam edeyim. Resimler uygulaması böyle olmuş. Tabi şu an resim olmadığı için. Böyle bir görüntü var. Ayarları artık ayrı bir pencereye almışlar. Kişiselleştir var. Saydamlık falan. 4. 4 tekrar daha da getireyim. Otomatik, koyu, açık. Renkler var. Hmm. Ben böyle seviyorum. Bildirimler. Ses. Engitleme ile kapatma sesleri geldi. Yani artık bilgisayar başlarken, kapatırken ses çıkartacak ama bu yeni depinde artık varsayılanla kapalı geliyor. İsterseniz buradan el ile açabilirsiniz. Kusura. <Sessizlik> e ee, burada saçma sapan bağlantılar var. işte. Vestel TV televizyonumuz var. Neyse genel ayarlar yüklediğim şeyler tema tema falan falan. Kullanıcı hesapları var. Pardesüşe hesapta kurduk. Neyse, Depinyaydı var ama altta da yazdığı gibi şu anda yalnızca Çin'de destekleniyor. İnşallah Türkiye'ye gelir de size onu da anlatırım. Çözünürlük falan. Fazla oyalamayayım. Müzikler uygulamasına geçelim. Müzik ekledim. Şunu ekle mesela. Hmm. Evet, bilgisayar azıcık susmaya başladı. Hmm. E eh. Devam edelim. Uç birimimizde ne var? Uç birim, uç birim, ha, uç birim. Uç birim böyle oldu. Artık tabi şimdi şey, şöyle saydamla farklı azalt. Ben şöyle kullanmak istiyorum, böyle yapıyorum. Blur efekti bile geldi. Bakın, şöyle azıcık ha, da fish yapayım, Heh. tamam, güzel işte. Ya. Neyse, geç. Ya. E geçelim. Vallahi bilgisayarın fanı epey gürçleniyor. Intel Core i5. Benim bilgisayar Intel Core i5. 6 GB RAM'i var. Lenovo IdeaPad 500. Type 3000 3556 filan mıydı neydi öyle. Devam ediyorum. Şurada da kocaman bir cızık var ama ekran görüntüsü çekiyorum. Neyse, devam edelim. Bir sorusu, bir, bir yok ot. Bunu sonradan yükledim. Sizde yüklü gelmeyecek. O veseyi de sonradan yükledim. Tam ekranda yakınca epey tablet havası veriyor böyle kategoriyeilmiş şeklinde de bir şey ya böyle böyle şöyle böyle böyle adamlar yapmış mesela başka neye bakalım daha var OBS görsel, görüntüleyici, albüm, dokunant, bir düzenleyici, tanrı, sesli notları göstermek istiyorum. Sesli notlar diyor ama burası bir not defteri uygulaması. Şöyle de yazalım. Burası da bir not defteri uygulaması. E ee, böyle. Neyse, gerisi. Hmm, başka ne yapalım? Batgirl var. Sonradan yükledim. Chromium Web Browser. VPS e, falan. VPS'lerini de sonradan ben yükledim. Sizde yükle gelmeyecektir diye düşünüyorum. Uç filme bakmıştık. Müziğe bakmıştık. Sinema yeni depin filmleri epey değişmiş valla simgesiyle her şeyine değişmiş böyle yuvallah biçimi almış yuvallah şöyle küçüklük küçüklük küçük Ha unutmadan olmazsa olmazlardan bildirim merkezi akıcı bir şu an akıcı bir animasyon yok Eden ise OBS o kadar OBS şu an bir insan remini hayvan gibi tüketiyor. Onun için pek fazla bir akıcılık yok. Normalde bu epey bir akıcı. Temizle temizle temizleyecek bir şey yok ya. Böyle devam ediyor. Başka neler var? İşte buraya. Ee, şeyler gelmiş Bilgisayar ee, Dosya menüleri falan Haydi bakalım Allah'a manet olun İnşallah kayıt durur Yani Geçen çek Bu videoyu 3 kez çekmeye çalıştım İnşallah bu sefer Olur yani Neyse Buraya bir tane yapboz logosu Buraya başka bir video. Buraya da başka bir video. Bildirim merkezi. Hatta şöyle bildirim merkezi diyeyim. Şöyle buraya videoya yerleştim. Buraya da yap bozla bozsa olmaz mı? Tamam tamam. Gevezelik etmiyor. Haydi bakalım. Allah'a emanet olun.